Merhaba arkadaşlar 8 Şubat 2020 Cumartesi günün astrolojik etkilerini paylaşacağım sizlerle. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bakalım bugün bize ne gibi etkileşimler bekleyecek. Öncelikle 8 Şubat saat 01.45 civarında ay artık Yengeç Burcu'ndaki transitini tamamlıyor ve Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Yani gece saatlerinde ayın Aslan Burcu transitine şahitlik edeceğiz. Ay Aslan Burcu'ndayken neler olur? Bunlara değinecek olursak ay Aslan günlerini nasıl değerlendirmeliyiz? Özellikle ayın Aslan Burcu'nda olduğu günler kişisel anlamda bireysel hedeflerimize e, yönelmemiz gerekir. Yani ne istiyoruz? Nasıl amaçlarımız var? Daha ziyade benlik duygumuzu ön plana çıkaracağımız için özgüven, öz değer, öz saygı bireyselliğimizi ortaya koyma noktasında eee daha iyi adım atabiliriz diye düşünüyorum. Bununla beraber sahne sanatları alanında özellikle sanatsal çalışmalar alanında güzel başarılar elde edilebilir. Ayaslan Burcu'ndayken gerçekten oyunculuk, sahne sanatları gibi alanlarda kendimizi sergileyebilme ortaya çıkarabilme potansiyelimiz oldukça iyidir. Bununla beraber aynı zamanda çocuklar, eğlence, hayattan almış olduğumuz tat, lezzet gibi alanlarda büyük şanslar elde edebiliriz ve aynı zamanda ay aslan burcundayken saçımızla alakalı, dış görüntümüz ve imajımızla alakalı değişimler yapabiliriz. Bununla beraber dediğim gibi çocuklarımızın hayatı, hayatı nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz? O çocuksa enerjimizi tekrar nasıl aktive edebiliriz gibi soruların cevabını ay aslan burcundayken bulabiliriz arkadaşlar. Tabii ki ayın almış olduğu açılar da oldukça önemli yani. Ay aslan burcundayken bunlar yapılabilir ama hem sizin kişisel haritanız hem de ayın konumu yani ayın konumuyla beraber girmiş olduğu açılarda ekstra önem arz ediyor. Dolayısıyla bu diğer detayları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Astrolojide asla hiçbir zaman tek taraflı bakamıyoruz ama biz bu yorumları sizin teker teker kişisel haritanızı yorumlamak imkanı olmadığı için haliyle genel olarak yapıyoruz. Onları eğer e, temel bir astroloji altyapınız varsa kendi haritanıza e, siz oturtabilirsiniz. Böylelikle daha e, doğru yorumlar edinmiş olursunuz arkadaşlar. Evet Ay Aslan Burcu'na gece saatlerinden itibaren geçiş yaptı dedik. E, biliyorsunuz ay bir burçta ortalama 2-2,5 gün seyreder e, transite dolayısıyla önümüzdeki 2-2,5 gün boyunca yani hafta sonu boyunca özellikle Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak arkadaşlar biliyorsunuz Dün itibariyle de Venüs'ün koç burcu transiti başlamıştı buna ilişkin ayrıca bir video hazırladım. Hem Venüs'ün Koç Burcu transiti hem de burçlara ilişkin etkileri de bu videoda paylaştım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim çünkü 5 Mart tarihine kadar Venüs Koç Burcunda ilerleyecek ve 5 Mart tarihine kadar bu transit bizi etkileyecek arkadaşlar. Evet Aslan Burcuna geçiş yaptığında sabah saatlerinde özellikle Aslan Burcundaki ayın ortalama 2 ila 5 derece arasında ilerlediğini görüyoruz. Tabii ki biliyorsunuz ki Uranüs'ün Boğa Burcundaki transiti direkt olarak Aslan Burcundaki aya sert bir görünüm gerçekleştirecek arkadaşlar. Günün ilk görünümlerinden birisi bu olacaktır. Aslında ilk başta koç burcuna geçiş Yapan Venüs'te gerçekleştirilecek güzel bir etkileşim var ama bu çok erken saatlerde meydana geleceği için yani sabah saat 5 ila 7 aralığında meydana geleceği için özellikle belki birçoğumuz bu güzel etkileşimin annesebimizi alamayabiliriz. Güzel bir şanslı bir etkileşim olacaktır. Ancak sabah saatlerinden itibaren Uranüs ve Ay arasındaki gerilim hattı kesinleşecek arkadaşlar. Bir yandan tabii ki ayın yanında Venüs'ün de desteğini hissedeceğiz. Evet, Ay ve Uranüs arasındaki etkileşimlerde özellikle sabit burçlarda meydana gelen bu değişimlerdeki kare açılar en sert açılardan birisidir arkadaşlar. Yani karşıt açılardan çok daha serttir. Dolayısıyla gergin, gerilimli hatlar oluşabilir. Ani duygusal dengesizlikler oluşabilir özellikle hayatımızda. Eğer çalışan biriyseniz, cumartesi günü işe gidecekseniz bilhassa iş arkadaşlarınızla problemler yaşayabilirsiniz. Özgüveniniz, öz değerinizle alakalı sizi yıkacak bir takım durumlar, tehdit eden bir takım durumlarla karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. ve Duygusal durumunuz oldukça dengesiz ve dalgalı olabilir. Ee, üzerinize gelen şeyler, sorumluluklarınız, yapılması gereken şeyler her zamankinden çok daha fazla bunaltabilir, sizi yorabilir. Bu anlamıyla dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Sabah saatlerinde bir gerilim hattı var. Her ne kadar ay ve venüs arasında güzel bir etkileşim olsa da Uranüs burada işleri biraz bozabilir bahsettiğim bu zorlayıcı açı öyle saatlerine kadar devam edecek arkadaşlar ve öyle saatlerinden itibaren Ay yavaş yavaş ile gerçekleştirmiş olduğu açıdan uzaklaşmaya başlayacak. Venüs'ün Koç burcu geçişiyle beraber aynı zamanda Şiron'la kavuşumu da aslında bu haftanın gündeminden birisi. Bugün için de değinmek istiyorum. Çünkü RTye baktığım zaman dikkatimi çekti. venüs chiron kavuşumu da bu birkaç gün boyunca yaşayacağımız kavuşumlardan bir tanesi. Her ne kadar Venüsün güzel etkileşimleri söz konusu olsa da özellikle Satürn-Pürita kavuşumuyla güzel bir etkileşimi söz konusu olsa da Koçburcu transitinin ilk zamanlarında. Yenisüren kavuşmaya ile beraber eski aşk yaraları, eski yaralarımızı tekrar hatırlama durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu süreçte özellikle eski aşklar, eskiden başımıza gelen durumlar, yaralarımız, yaralarımıza nasıl şifa bulacağımız noktasında daha çok kafa yorabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda parasal konularda bir takım kayıplarımız varsa, Kaybettiğimiz şeyler varsa bunlarla da alakalı yeniden bir farkındalık yaşayıp bu alana şifa enerjisini çalıştırmak isteyeceğimizde bir süreç olacaktır. Venüsün Şiron'la kavuşumu koç burcunda arkadaşlar. Günün ilerleyen saatlerinde ayın Uranüs'te gerçekleştirdiği açının etkileri artık üzerimizden kalkarken ayın yavaş yavaş kova burcunda bulunan güneşle. Sert bir görünüm oluşturduğunu görüyoruz. Aslında sabit burçlarda bulunan bu gezegenler bizi biraz zorlayabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz güneş bir süredir kova burcunda ve Şubat'ın 20'sine kadar da kova burcunda konumlanacak. Aslan burcundaki ay özellikle günün ilerleyen saatlerinde güneşe yavaş yavaş karşıt görünüm yapmaya başlayacak. Ay ve güneş, güneş arasındaki bu karşıt görünüm. Bizi biraz tabii ki duygusal anlamda zorlayabilir biliyorsunuz. Güneş aslan burcunun gezegenidir. Ancak güneş şu anda e, tam olarak karşıt burcu olan kova burcunda, güneş aslında kova burcunda çok iyi biçimde çalışmaz arkadaşlar. Dolayısıyla benlik duygumuz, hayat ışığımız, egomuz kendimizi toplum önünde simgelediğimiz alanlarda gelecekle aramızdaki bağlantı noktasında bir takım gerilimler yaşatabilir. Ay ve güneş arasındaki bu etkileşim. Ay aslan burcunda, güneş kova burcunda yani karşıt bir konumdalar. Dolayısıyla burada geçmiş ve gelecek köprüsünü kurmakta zorlanabiliriz. Özellikle sabit burçlarda meydana geldiği için bu etkileşim biraz inat enerjisine çalıştırabilir. Yani bir şekilde geçmişle gelecek arasında köprü kurmaya çalışırken bulunduğumuz yerde olmaya direnç gösteriyor olabiliriz. Yani bir şekilde ilerleme kaydetmek adına da bir atalet halinde olabiliriz arkadaşlar. Yani hem karnım doysun hem pastam dursun bakış açısında olursak şayet bu gerilim hattını daha yüksek biçimde hissedebiliriz. Özellikle akşam saatlerinden itibaren haritanın 1 ve 7 aksında yani ilişkiler aksında meydana gelecek bu görünüm. Dolayısıyla e, uzun süre ilişkisi olanlar, evli olanlar, partner ilişkileri olanlar, ortaklığı olanlar noktasında özellikle ilişkide egosal problemlerden kaynaklı sorunların duygusal patlamalara yol açabileceğini söyleyebilmek mümkün olacaktır. A ile Güneş'in yavaş yavaş karşı karşıya gelmesi aslında 9 Şubat günü meydana gelecek olan Dolunay'ın etkileri altına gireceğimizi gösteriyor. 8 Şubat günü esasında başka açılardan yana biraz gerilimli bir gün olsa da arkadaşlar... Aslında dolunayın enerjisine çoktan girmiş olduğumuz bir gün. Biliyorsunuz 9 Şubat günü Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkilerini özellikle 8 Şubat akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş giriş yapacağız. Özellikle ikili ilişkiler anlamında biraz daha dikkatli olmamız, ego, egosal konular noktasında biraz daha ee, ılımlı ve uyumlu olmaya çalışmamız yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Biraz e, tabi ki dolunayın enerjileri hakim olduğu için gerilimler, kargaşalar ön plana çıkacak olsa da son dakika gelişmeleri ön plana çıkacak olsa da yine de bu dolunayla beraber güzel farkındalıklar kazanacağız. Özellikle dolunay videomda bahsettim ancak yine bahsedeyim. E, Kova yeni ayından çok daha pozitif etkili bir dolunay olacağını düşünüyorum. Yani dolunay olmasına rağmen bir yeni aydan daha şanslı bir dolunay olacağını düşünüyorum. Umarım en güzel biçimde istifade ederiz bu dolunaydan arkadaşlar. Evet 8 Şubat gününe dair söylemek istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşuna basarsanız da bildirimleri açarsınız ve hemen her gün yayınlamaya çalıştığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra benimle iletişime geçmek isteyen, benden danışmanlık almak isteyenler Instagram opikusasölece hesabımı takip edip bana DM yoluyla ulaşabilirler. Bunun yanı sıra evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e-posta göndererek de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her birinize güzel bir cumartesi günü diliyorum. Dolunay enerjileri altında olduğumuzu unutmayalım. Yine de günden en iyi biçimde istifade etmeye çalışalım diyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum arkadaşlar. Sizlere hoşçakalın.